gene atmaktan, civa atmca da keşmekten korkun tamam bir seçken. Şey işte. Yap yap yap. Yap bunu. Güzel bir seçken şey işte. önceki nereden görmüşsün bunu tesadüfen? Benim buna. Evet, şimdi burada görmüyorsunuz çünkü sistemi. Evet, evet, var. Evet, ben de, ben de. 是沒事沒事 oldu derken 8 oldu nasıl parket gerize kaldı 9, 10 şimdi 11 olursam olmadı kobi gelin head and 13 kere 4 durun Bir de ondur sen Ana ondur on. Arkadaşlar benim gördüğüm Ondur Ondur on Gördüğüm ondur Çok güzel neden gidiyorsun Ondur Ondur Ondur Ondur bu sıkıyorsa bu 14'da çıkıyorsa 14. Çıkıyor.